Herkese merhaba, atölyeme hoş geldiniz. Bu videoda sizlere terzilerin bile uğraşmaktan çekindiği mükemmel görünümlü kot beli daraltmayı göstereceğim. Bu yöntemle profesyonel bir sonuç elde edeceğiz. İlk olarak kot pantolonumuzu giyiyoruz ve ne kadar daraltmak istiyorsak arka ortasından iğne ile işaretliyoruz. İşaretlediğimiz yerin çevresinden Kot pantolonu kaç santimetre daraltacağımızı mezura yardımıyla ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi benimkisi 6 santimetre çıktı. Ortaya çıkan ölçüyü ikiye bölerek kot pantolonun sağından ve solundan 3'er santimetre olmak üzere daraltacağım. İlk olarak kot pantolonu ters çeviriyorum. Bu gösterdiğim dikiş tam orta kısmı. Şimdi cep ağızlarını ölçeceğim. Benimkisi 14 cm çıktı. Bunun tam yarısını hesaplayıp Yedi santimetreyi işaretliyorum. Aynı işaretlemeyi diğer cep ağzına da yapıyorum. Kot cebinin bele doğru olan bir eğimi var. Bunu koruyarak bele kadar düz çizgi çizeceğiz. Bu çizgi yukarıya doğru dik bir çizgi olmayacak. Ne çok sola ne çok sağa doğru da olmayacak. Göz kararı bir yer belirleyip cep ağzındaki noktayla birleştireceğim. Bu çizgi için belirlediğim yeri işaretliyorum. Aynı işareti diğer tarafı da yapacağım. Ama bu sefer göz kararı değil. Tam simetrik olması için bu işaretin orta dikişe olan mesafesini ölçüyorum. Benimkisi 10 cm çıktı. Diğer tarafa da 10 cm'den işaretleyip çizgileri çiziyorum. Biraz da aşağıya doğru uzatıyorum. Şimdi bu gösterdiğim çizgilerin her iki tarafına yan çizgiler ekleyerek pensin genel görüntüsünü vereceğiz. Her iki taraftan 3 cm daraltacağımı söylemiştim. Şimdi onu da ikiye bölüyorum. 1,5 cm kenarlardan işaretliyorum. taraftan 3 cm daraltacağım için bu pens çizgilerinin bitiş noktasını cebin orta yerlerinde bir yerde bırakıyorum. sizin daraltmanız gereken ölçü daha büyükse, mesela 5 cm gibi, o zaman pensin bitiş noktasına daha derinlere doğru indirmeniz gerekir. Daha azsa, mesela 2 cm gibi, o zaman da daha yukarıda bitirmeniz gerekir. Hatta daha daha azsa, oradaki dikişe gelmeden bitirirseniz, oradaki dikişi de bozmamış olursunuz. Şimdi cebin orta bir yerinde pens çizgilerini bitirerek çiziyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Belini çizdiğimiz çizgilerden daraltacağız ama öncesinde kenarlardan 5'er santimetre daha geniş bir alının dikişlerini sökeceğim. Aynı şekilde belin üst kısmındaki dikişleri de bu söktüğüm yer kadar söküyorum. Dikişleri söktük. Bu şekilde gözüküyor. Az önce işaretlediğimiz çizgilerden içeriye doğru yarım santimetre dikiş payı vererek ortadaki boş kalan alanı çıkaracağım. Makasla kesiyorum. Bel kemerinin bir parçasını yüzü yüzüne bakacak şekilde birbirinin üzerine yerleştiriyorum. Katlanmış olan payları açıyorum. Kat yerlerinin üst üste denk gelmesine özen gösteriyorum ve sabitliyorum. Bu gösterdiğim yeri düz dikişle dikeceğim. Dikerken kot iğnesi kullanıyorum. Bu Singer marka kot iğnesi 14 numara. Bu pantolon için uygun Singer'in tüm dikiş makinelerinde bu iğneyi kullanarak kot dikebilirsiniz. Dikerken de dikeceğim kotun rengine en yakın renk bir ip seçiyorum. İpin sağlam olması yeterli. İğneyi değiştiriyorum. dikiş payına yarım santimetre vermiştik. Yarım santimetre gerisinden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Bu parça katlandığı zaman içeride potluk olmasın diye tam kat yerinin pay kısmına üçgen şekilde kesikler atıyorum. Aynı işlemi diğer bel için de yapıyorum. Yüzü yüzüne bakacak şekilde sabitliyorum. Ve gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Aynı üçgen parçaları oradan da çıkarıyorum. İpleri temizliyorum. Dikiş paylarını içeride açarak katlıyorum. Ve geçici olarak sabitliyorum. Şimdi geldik pens kısmına. Kenar çizgiler birbirinin üzerine denk gelecek şekilde tam ortasından katlıyorum. Bitiş noktasını işaretliyorum. Gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Eğer siz de benim gibi derine kadar dikiyorsanız bu dikişlerin üzerinden geçerken daha yavaş adımlarla ve dikkatli gitmenizi öneririm. En sonunda birkaç tane boş dikiş dikerek bitiriyorum. İpin ucunu uzun bırakıyorum ve elle düğüm atıyorum. Bu fazla payı arka orta dikişe doğru yatırarak bel kemirinin içine yerleştiriyorum. Düzgün olduğundan emin olduktan sonra bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikeceğim. Dikerken de bu dikişlere uygun bir ip seçeceğim. Bu bir kot tipi, pamuklu, oldukça kalın ve sağlam. Rengi de tam dikişlerin renginde. Dikerken başına ve sonuna geri dikişi yapmıyorum. Kotun kendi dikişinin aralığı ne kadarsa ona göre bir adım aralığı seçiyorum ve düz dikişle dikiyorum. Pantolonun ters yüzüne dikiş iplerini çıkartıp düğüm atıyorum. Aynı işlemi söktüğümde de yapmıştım. Bu şekilde ön taraftan bakıldığında sanki dikiş devam ediyor gibi gözüküyor. Ve bittikten sonra bu şekilde gözüküyor. Gerçekten orijinalini bozmadan pantolonu daraltmış olduk. Daha önce de dediğim gibi eğer daha az daraltıyorsanız sizin dikişleriniz daha yukarıda biteceği için de bu ortadaki dikiş de bozulmayacaktır. Daha da mükemmel bir görüntü ortaya çıkacaktır. İşte bitti. Dikecekleri şimdiden kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.